Bismillahirrahmanirrahim. Ee, en son 72. sayfada kalmıştık. Ee, Kur'an mahluk mudur değil midir? O konudaki açıklamalarını yapıyordu. Devam ediyor yine. Ee, ilk paragrafta kalmıştık, sayfa 72. Başlıyoruz. Bismillah. Waqale fahrul İslam. Ee, fahrul İslam dedi ki, buradaki Fahrul İslam'la e, kastı nedir? Pezdevi, tamam mı? Usulit Din kitabının yazar olan Pezdevi. kat Sahab an Abi Yusufa, "Annu Yani sahih bir şekilde Ebu Yusuf'un şöyle dediği nakledilmiştir diyor. Nazartu tu, ebe Hanife Hanife ile tartıştım, münazara ettim, fi meseleti Khilq Kurani. Khilq Kur'an. Konusunda tartıştık, müzakere ettik. ve Fakare Yiwara Yahu, benim görüşüm ve onun görüşü ittifak etti, yani uzlaştı. Şu konuda nedir o? Anne, men kâle bir kurgul, Kur'anifah kafir Yani kim Kur'an mahluktur diyorsa, tam bu görüşü savunuyorsa o kafirdir. Bak, ileride çok enteresan bir açıklaması olacak arkadaşlar. Yani e, kelam literatüründe işte şu yapılırsa küfürdür, şu yapılırsa kafirdir derken buradaki kastın hangi anlamda olduğu yani bugün hani birileri tekfir ediyorlar ya sanki e, Allah onların eline bir e, hüküm kılıcı vermiş böyle dağıtıyorlar. Öyle bir şey mi başka bir şey mi? E, yani burada... E, incelikli bir usulü de görüyoruz. Bunu görmek açısından da önemli arkadaşlar. Ve sahâdel kavlu eydan. Yine aynı şekilde bu söz doğru bir şekilde gelmiştir bize. An Muhammed'in yani Muhammed Şeybani yoluyla. Ve kat zekerel meşâyihu Yine bu büyükler, hocalarımız zikretmişlerdi. <gülüyor> enhu yukalu şöyle denmesi lazım. Bak buraya dikkat. Ee, El-Kur'anu kelamullahı gayru mahluqun. Allah'ın kelamı olan Kur'an mahluk değildir denmesinin doğru olduğu nakledilmiştir. Peki ne denmez? Ve la yuqalu şöyle denmez. El-Kur'anu gayru mahluqun. Yani Kur'an mahluktur denmez. Mahluk değildir denmez. Ne denmesi gerekir? Allah'ın kelamı olan Kur'an mahluk değildir. Niye böyle denmez? لِأَلَّا يَسْبِقَ ilal الْفَهْمِ Yani insanın aklında şöyle bir ön yargı oluşmasın diye. اَنَّ الْمُؤَلَّفَ Bak dikkat edin. مِنَ الْأَسْوَاتِ hurufi قَد۪يمٌ Yani bu seslerden, harflerden oluşan, önümüzdeki Musab-ı Şerif var ya yani insana konu olan, insana dokunan yanını ifade ediyor burada. Bunların da kadim olduğu fikri uyanmasın diye, tamam mı? Kur'an mahluktur denme, mahluk değildir denmez. Allah'ın kelamı olan Kur'an mahluk değildir demek gerekir. Yani eğer Kur'an mahluk değildir denirse ne olmuş olur? Kemal zehebe ileyhi Cehletu ba'dil henabileti yani bazı cahil hanbelilerin dediği gibi bir yanlışa varılır diyor. Onlar vehmediyor. Onlar ne diyorlar? Yani bütün elimizde var olan musaflar yazılı olan şeyler yani insana dokunan e, her şeyde mahluk değildir gibi bir durum ortaya çıkar ki bunun varacağı yer neresidir? Bu noktaya da dikkat çekiyor. E, alemin kıdemine götürür noktasını burada aslında ihsas ettiriyor. Ve ammâ fî şerhü'l-akâid. şerhal şöyle geç şu geçen noktaya gelirsek nedir? Min şudur. Mini beyaniye ennehu aleyhissalatu vesselam kâle. Şerh'al-akâid'de böyle bir Hazreti Peygamber'e nispetle bir rivayet geçiyor. Diyor. Buna buna gelirsek. El-Kur'ânu kelâmullâhi teâlâ gayru mahlûk. Allah'ın kelamı olan Kur'an mahluk değildir. Ve men kâle innehu mahlukun her kim onun mahluk olduğunu söylerse, bu görüşü savunur ise fe huve billahil billâhil azîmi o yüce Allah'ı inkar etmiş olur. Yani bu rivayet, yani bu, bu yani bu cümleler işte fıkıh ekberden aşina olduğumuz şeyler değil mi? diyor ki bu cümlelerin Hz. Peygamber'e nispet edilmesi fe ve yani bunların aslı yok diyor. Kema beyentu fi tahric ahadisihi. Yani bu hadislerin tarihini yaptım diyor. Tahric işte bu hadis nerede geçmiş? Bunun ravileri kimler? İşte senedi nedir? Tamam mı? Ben buna ilişkin araştırmamda bunu ortaya koydum. Yani bu rivayetin Hz. Peygamber'e ait olduğuna dair bir kanıt, bir delil bulamadım demek istiyor. Sümme tahkikul hilafi beynene ve beynel mutezileti. Bak buraya dikkat arkadaşlar. Diyor ki bizimle mutezile arasındaki ihtilaf noktası, yani bunun özüne baktığımızda yercihu ila, özüne baktığımızda konu şuraya dönmektedir isbatil kelamin nefsiyyi ve nefri yani aslında bizim mutezileyle tartıştığımız konu nedir? yani bu kelamı nefsinin ispat edilmesi ve nef edilmesi yani olumsuzlanması noktasında yani yani malumunuz daha önce de ifade etti ya yani mutezile bir anlamda kelamı ne olarak görüyor? E, fiili bir sıfat olarak görüyor ee, Anlatırdım Yani e, hem e, ispatı hem de nefyenin mümkün olduğu şeylere fiili sıfatlar diyorlar değil mi? Ee, yani kelamı da böyle değerlendiriyor. Ama e, bizim hanefi maturidik e, kelamcılar bunu farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Yani kelamı bir fiili sıfat olarak değil, sübuti bir e, sıfat olarak kabul ediyorlar. Ve illa Dikkat, fehnu la nakulu biqdmil Yani biz, dikkat yani dikkat edin diyor. Yani biz şeyi söylemiyoruz. Lafızlar, harfler bunların kıdeminden bahsetmiyoruz. Bunu savunmuyoruz. Wahum la yaquluna bihudusil kelamin nefsiy. Diğer taraftan Mutezile de kelam-ı nefsinin hadis olduğunu söylemiyorlar aslında. Tamam mı? Bak yani çok önemli değerlendirmeler bunlar. Ve delilu nâ mâ merra yani geçmişte hatırlıyorsunuz bizim delilimiz. ennahu sebete bil icmai ve tevatürün nakli anil enbiya'yı aleyhmusselamu. Yani bütün insanların icmasıyla ortak kanaatiyle böyle tevatüren gelen nakil ile kimden? Peygamberlerden tevatüren gelen nakille allah Teala'nın konuşan Oldu sabit bu gerçek. Bu gerçek herkes tarafından paylaşılıyor. Vala ma'naluhu en siwa enhu muttasifun bil kelami. Ve buradaki anlam nedir? Ancak ve ancak Allah kelamla nitelendirilendir. Ve yemtaniyu kıyamu'l lafzi'l hadisi bi zati'l kerim. Yani kelam-ı lafzinin onun yüce zatıyla hadis olan kelam-ı lafzinin onun yüce zatıyla kayım olması da imkansızdır. Mümkün değildir. Aslında burası açık diyor. E ne kaldı geriye? Yani bizim e, mütezzileyle tartışabileceğimiz ne kaldı arada? nefsi النَّفْسِيُ الْقَد۪يمُ Kadim olan kelam-ı nefsi. ma <gülüyor> istidlalum. Şimdi onların istidlaline gelince. اَنَّ الْقُرْآنَ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim muttasifun, nitelenmiştir. bima huve min sıfatil mahluki yani yaratılmış olmanın sıfatlarıyla nitelenmiştir. ve simatil hudufi işte sonradan olmanın özellikleriyle ne gibi işte minettelifi bir araya getirme ve tanzimi bir düzene koyma, ve nüzuli inmesi ve tenzili indirilmesi gibi. Yani bu tür şeyler neyle ilişkilidir? Mahluk olan şeylerle ilişkilidir. وَكَوْنِهِ Arabiyen مَسْمُعًا Yani onun Arapça olması, Arapça işitilebilir bir şey olması, Fasihan belagatlı olması, yani edebi olması, edebiyatın zirvesi olması, mucizen insanları aciz bırakan bir yapıda olması, İlâ gayri dâlike. Buna benzer birçok şey. Fe innemâ Şimdi e, burada şunu söyleyecek. Yani mutezilenin aslında getirdiği eleştirinin hedefi biz değiliz demek istiyor. Kimdir? Fe Yakum yekûm hüccetun Hücceten. Bunlar hüccet. Bu söyledikleri şey hüccet olabilir. Kime kime karşı? Alel hanabilet. kelamı ı kelam lafzinin e, mahluk olmadığını iddia eden hanbelilere karşı bir hüccet, bir delil olabilir. Lalena bize karşı bir delil olamaz. Çünkü biz bunu kelam lafzinin mahluk olmadığını iddia etmiyoruz. Aslında ortak bir noktadayız diyor. Kelam nefsinin açıklanması noktasında bizim aramızda bir ihtilaf var demek istiyor lأن قائلون بحدوث النظم. Kaldı ki biz de bu nazmın yazılı olan şeyin hadis olduğunu söylüyoruz. Ve innama el kelamu fi mana'l Burada odaklandığımız nokta nedir? Kadimin kadim olan mana üzerindeki kelamdır. Ve Mutezile Lima lem mümkünhum inkâr etmeyi mutekelimen yani bu müteziller şunu söyleyemiyor yani Allah mutekelim değildir yani bu inkar etmeleri mümkün değil kabul etmemeler. Zehabu ile yani şöyle bir noktaya varmışlar. Ennu mutekelimun bir mana mujidil aswati ve hurufi fi mahalliha ne diyorlar? Aslında onun konuşması nedir? İşte bir belli bir mekanda sesleri ve harfleri yaratmasıdır. İşte bu dil olur. işte bir yanan bir çalı olur. Yaratmasıdır diyor. Yani cal kelimesi yani işte biz e, Kur'an Arapça bir Kur'an kıldık. Cale kökü var ya. Yani bunu yaratma olarak nitelendirdiklerini görüyoruz. Ve eşkelil kitâbeti fil levh'il yani o yazılı şeylerin, harflerin şekilleri levh-i mahfuzda işlemiş harflerin şekillerini yaratarak Yani ey okuyucu, sen şu konuda uzmansın, biliyorsun. Nedir o? Yani aslında sıfatlar noktasında Eri Şünnet'in vurguladığı şey bu. Yani bir, bir anlamda ne diyelim? Sıfat ile tecellisinin ilişkisinin açıklanması. Bir enel, mutahhirliğe şimdi hareketli diyoruz, hareketli kişi. Hareketli dediğimiz zaman, men kāmet bil hareket. Yani hareket diyorsak aklımıza ne gelmesi lazım? Hareketli olan o harekete konu olan varlık ya lazım Biz hareketi varlığını hareketli olanla biliriz. Yani hareket, hareketli olanla kaimdir. Lamen <gülüyor> evce evcedaha Onu var edenler kaim değildir. Tabi olayın bir yönü nereye gidiyor arkadaşlar? Tekvin, mükevven tartışmasına gidiyor. Ve amma ida kâne fil ayeti Şimdi bir ayette olur ise, kıra atani, iki okuma Fa imkânı likül lik raatim eğer iki, her bir okuma için iki farklı mana var ise, Fılla Teala tekellemə bihima Allah iki mana ile birlikte konuşur ve saaretil bu iki okuma olur bir menzil etil ayet gibi olur iki ayet ee, çerçevesinde olur. Ve câne-t-tıl kıra'atâni mâ bu iki kıraatin iki okumanın anlamı ikisinin anlamı bir ise Allahu Teâlâ tekkellem bi ehadihime. Allah biriyle konuşur. Verahhasen bi en yukra bihime. İşte diğerinde e, okunmasına izin verir, ruhsat verir. Veya işte cem'iyan yani ikisinin birlikte okunmasına ruhsat verir kama zekerehu al-faqih Abu Laysi faqih Abu söylediği gibi Abu Lays Semerkandi. Fa'lan bir şey diyor sahabete ve tabi'in ve gayrihi min el-mujtahidin rıdwanullahi aleyhim Allah hepsinden razı olsun. İşte Asab-ı Kiram tabi'in alimleri ve diğer müştehit alimler kat ecma'u şu noktada icma etmişlerdir. Ortak kanata varmışlardır. Enne kulle sıfatim min sıfatillahi ta'ala te Allah-u Teala'nın her bir sıfatı la ve la gayru. Yani e, Allah'ın zatının ne aynısıdır? ne de gayrısıdır. Yani bu aslında e, bila keyfe ifadesi var ya arkadaşlar El-Fukul-Ekber'de geçen. E, onun e, dolaşmış e, halidir. Yani bir e, usule dair bir ilke olarak ortaya çıkmış halidir. Yani ne aynısıdır ne gayrısıdır. Demek aslında biz o sıfatın ne diyelim, hakikatini, gerçekliğini bile, bilemeyiz demektir. Neyi biliriz? O sıfatın yansımalarını biliriz. Tamam, o sıfatın yansımaları, işte yaratma sıfatı diyoruz. Yaratma sıfatının yansıması nedir? Mahlukun ortaya çıkması. Onlar nedir? Yaratılmıştır. keda zekerehu şarihu yani burada e, muhakkik diyor ki bu şarihten kasıt e, İmam Matur'u diyor. E, onu da zikrettiği gibi. Vel mana. Mana buradaki mana ennahu ennah la huwa bihasab al-mafhum Yani bu sadece zihinsel bir e, kavram değildir. Z zihni sadece zihni boyutta olan bir şey değildir bu ifadeden bakın. Vela gayruhu yani Lahu ediyor bak. Lahu ve bir hasabil mefûmul zihni yani mefûmul zihni yani, sadece zihin zihni ee, olan bir kavram değildir. Vela gayruhu. gayru ifadesi de bir hus bir hasabil harici yani haricte dış dünyada varlığı olan anlamında bir şey değildir. Fenne mefhumu sıfatı yani bu sıfatların kavramsal çerçevesi mefumu içeriği işte hakikati anlamı neyse gayru mefhumu zati yani zatın mefhumundan başka bir şeydir. İlla enna burada şuna dikkat etmek lazım. La e, tğayiruha bitibari ha fil kainat. Kainat yani kainatta bu varlık sahasında bu sıfatların tecellisinin ortaya çıkmasıyla birlikte bunlar arasındaki ilişki yani sıfat ve tecellisinin arasındaki ilişki gayriyet ilişkisi değil Yani biz bunu tamam, bu ilişkinin mahiyetini açıklamamız mümkün değil. Çünkü tecrübe edebileceğimiz bir alanda değil. Tecrübe sınırlarımızın dışında. Dolayısıyla buraya dair bir şey söylememiz doğru olmaz diye ifade ediyor. Velhasirun yani sonuç itibariyle enne kelamehu min sıfatihi Allah'ın kelamı sıfatlarından bir sıfattır. Kelam sıfatı vardır ve kadim bize ve sıfatih yani Allah'ın e, kelam sıfatı zatıyla ve diğer sıfatlar gibi zatıyla Kadimdir ve kadimiyet Kadimlik kıdemlik kıdem konusu müsterzimetin il bakkaiyet yani başlangıcı olmamak aynı zamanda neyi gerektirir sonu olmamayı gerektirir iddam bekayda gerektir. Bunlar birbirini gerektiren şeylerdir. Lâma sebetı kıdamehu yani kıdemi sabit olan, gerçek olan şeyin yestahilu edamı yokluğu da imkansızdır. Kemah ye müstefâdetun min kavli taala. Allah Teala'nın şu sözünden istifadeyle söyle istifadeyle bunu söylüyor ve o ilktir ve sondur yani o öncesizdir ve sonrasızdır ey, ey yani bila iktida onun başlangıcı yoktur ve la onun sonu da yoktur ve kadim şimdi kadime gelince kadim ismine gelince فَلَيْسَ Esma الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَةِ Esma-i Hüsna arasında böyle bir isim zikredilmiyor. Kadim diye bir isim zikredilmiyor. وَيْنَ اتْلَقَهَا عَلَيْهِ اُلَمَاءُ الْكَلَامِ Yani kelam alimleri böyle bir ismi Allah hakkında kullansalar da مَاَنَّهُ اَنْكَرَهُ كَسِرُ مِنَ السَّلَفِ الْكِرَامِ Yani birçok ıı, seref alimi ıı, bu ismi ıı, Esma-i yani Allah'ın isimler arasında kabul etmemektedir. Ve aynı şekilde bazı bazı minel halef-i fakhami bazı gerçekten ilmiyle tezahür etmiş büyük halef ya yani sonraki alimlerden bazıları da aynı şekilde kabul etmemişlerdir. Kadimin Allah'ın bir ismi olamayacağını kabul etmişler. Yani alan, kadim Allah'ın bir ismi değildir diye görüş savunmuşlardır. Ve minhum bunlardan bir tanesi de kimdir? İbn Hazm. Meşhur İbni Hazım'dır. Zeheben ile cezmi yani şöyle kesin bir yargıya kesin bir sonuca varmış. Nedir o kesin sonuç? Düşündü. Bi ennel kadime. bak burada dilsel bir tahlil var. Bi ennel fi lugatil arabi yani Arapların dilinde kadim. Elleti nüzile bihal Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in indiği dil. Kur'an-ı Kerim nasıl indiği? Arapça'yı. Yani bu Arapça kimler konuşuyor? Araplar konuşuyor. Arapların lugatinde kadim kelimesi huvel mutakattimu ala Yani diğerine diğerlerine önceliği olan demektir. Diğerlerinden önce gelen demektir. Feyukalu <gülüyor> denir ki mesela haza kadimun lil atiq. Atiq eski demek. Yani kadimin Eş anlamlısı kullanılan bir kelime. Ee, yani en eskinin de eskisi demek. En ilk gelen demek. Ve hâdîsün lîlcedîdi. Bu da yeninin yenisi şeklinde bir cümle kullanıldı. Bu eskinin eskisi, bu yeninin yenisi şeklinde kullanıldı kıdemu أَلَّذِي يَسْبِقُهُ adamu Yani bir şeyin öncesinde yokluk olmaması anlamında. Bak dikkat edin. Bir şeyin öncesinde yokluk olmaması anlamında bu kıdem kelimesini ha Bizim kelemciler kıdemde neyi kastediyorlar? Yokluk olmaması. İbn-i de diyor ki, arkadaş diyor, bu kıdem kelimesinde gramatik olarak kelimenin kökü itibariyle böyle bir anlam yok diyor. Yani böyle şeyleri düşünün, işte e, varlıkları düşünün, bunun en eskisi hangisiyse o söylenir diyor. İşte bunun öncesinde yokluk vardı, şu vardı, bu açıdan bakılmaz diyor. Fefitten zili kavlu Teala Mesela örnek verelim diyor işte e, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın şu sözü gibi diyor. A'dekel urcunil tadim Döndü. Urcun hurma salkını diyor yani işte o kadim eski hurma salkımı gibi döndü. Yani ona dönüştü. kıyla Der ki ve bu nedir? Olandır. Yabka ilahini vücudul hurjunus tani. Yani ikinci ikinci olarak bir hurma salkımının varlığı çıkana kadar e, e, baki olan, devam eden şeydir. Şimdi iki tane hurma salkımı durumu var, bir birincisi, ikincisi. Yani bu ikincisinin ortaya çıktığı zamana kadar süren şey kadim hurma salkımı. Bu ikincisi çıktığı zaman hadis hadis hurma salkımı oluyor, onu demek istiyor. Feyza Vucidel Cedidu yeni hurma salkımı çıktığında ile lil evveli. ilki için denir ki kadim. O kadimdir. Önceliği bildirir diyor. Yani, yani e, kıde, şeyin Adem'in sefkat etmediği şey. Yani Adem'in hiçbir şekilde ondan önce olmadığı şeklinde bir anlam çıkmaz diyor. Belki birincisi yani birincisinden önce e, birincisi önceden yoktu. Ama kadim deniyor. Sizin dediğiniz anlam çıkmıyor demek istiyor burada ve قولُه و إذ لم yani onlar e, ne diyelim و إذ لم يهتدوا ki onlar yani hidayete ermezler derler ki işte bu eski e, ne diyelim e, eski şeylerdir hikayelerdir eski iftiralardır diyeceklerdir onlar onlar hidayete ermedikleri gibi bu e, ermemişliklerden devam ettirirler. Ey mütekaddimun fizzemani. Yani zamansal olarak önce gelen demektir. Tümel lâ raybe fiy. Sonrasında şu konuda şüphe yoktur. Ennehu iza kâne müsta'milen bimanel mütekaddimi yani eee mütekaddim anlamında e, kullanıldığında, kullanıldığında takat taqaddame alel havadisi kulliha bütün hadislerden önce olan şey kimse neyse fehu ahakku bittaqaddumi yani önceliği en çok hak edendir. Layık olandır min gayri diğerlerinden. Lakin Asmaullahi Taala, hiyel husna Allah Taala'nın isimleri nedir? Allah'ın en güzel isimleridir. Teddulü ala hususi, yani özellikle şu noktaya işaret eden, gösteren, delalet eden güzel isimlerdir. Mayam da Bizim matürler bunu bu noktaya özellikle vurgulamalar. Yani Allah'ın kendisiyle övündüğü bir noktaya işaret eden isimlere Kur'an-ı Kerim'de ne deniyor? Esma-i Hüsnü'den deniyor. Ve ee, teqattumu fil lugati Yanılmıyorsam burada yani bu biraz önceki lakinden, lakin cümlesine itibaren Ali Kari açıklamasını yapıyor. Ve teqattumu fil lugati Dil bakımından tekaddüm, öncelik, önce gelmek, mutlak. Bir mutlaklığı ifade eder. La yektassu bit tekaddümü alel havadifi. Kulliha. Pardon, bu gene şeye devam ediyor. Ne diyelim, illihazmın görüşüne. Tekaddüm, mutlak bir şeydir, ifadedir. Yani bu tekaddüm, tamam mı? Bütün hadis olanlara öncelik anlamında hususi bir noktaya hasledilemez. Feled dolayısıyla feleyekunu min esmi esma esma'il husna. Dolayısıyla bu esma husnadan değildir. Ve جاء الشر ب Yani şeriatta işte evvel ismi gelmiştir. Ve huwa ahsenu minel kadim. Bu da kadimden daha güzel bir isimdir hu yürü bu şunu hissettirmektedir bir yer Badahu ondan sonra olan her şey aile ile iley. ona dönecek mü tabi ona tabi olarak bir Hlafir kadim kadimin aksine kadimin aksine yani Kadimde bu evvelin anlam içeriği kesinlikle yok demiştir İlla انه burada şuna dikkat etmek gerekir ki lemma kana Allahu subhanahu huvel fardul akmel fi mana al-kadim al-mutanavi lil-awwalı burası alül kadiye ait diyor ki yani evvel ismini içeren bir şekilde kadim kadim anlamı noktasında biricik yegane mükemmel olan Allah olduğuna göre yani bu bu şeyle, bu manaya dikkat ederek fe atlaqahul mütekellimune aleyhi. Bu kadim ismini keramcılar Allah hakkında kullanmışlardır. Neyi ifade ediyorlar? Evvel ismini içeren bir çerçevede kadimin manasını yani kavramsal içeriğini dolduralak kullanıyorlar diyor. Tamam şimdi İbn-i Azim böyle söylüyor ama diyor. yani kelamcılar bu kadim kelimesinin anlam genişlemesine uğratmışlar ee, ve en mükemmel anlamda yani her şeyden önce olma başlangıcı olmama anlamında Allah için e, bir kavram olarak kullanmışlardır diyor evet arkadaşlar ee, kaçırdığınız yerler varsa e, hemen sorabilirsiniz Şimdi gelelim e, kayyum ismine Allahü Teala'nın. Yedüllü ala manel ezeliyeti vel ebediyeti. Yani kayyum ismi ezelilik ve ebedilik anlamına işaret eder, delalet eder. Kayyum ismi. Ma la yedüllü aleyhi lafzul kadimi. Ki yani kadim ismi hem ezelilik hem ebedilik anlamına işaret etmez. Yani bu şeyleri göstermez. bu Her ikisini de gösteren, hem kıdemi hem bekayı kapsayacak şekilde gösteren isim nedir? Kayyum ismidir. Ve yedülle eydan, yine şuna delalet eder, kayyum ismi, alâ kevnihi mevcuden bi nefsî, yani varlığının kendisinden olması. Ne demek varlığın kendisinden olması? Yani var olmak için bir başkasına muhtaç olmaması demek. Buna da işaret eder. Ve ma'na kuvnihi yani bu da nedir? Neyin anlamıdır? Vacibü'l-vücûd. Vacibü'l-vücud oluşunun anlamı budur. Ve lihâdâ el-mabna ve lihâdâ el-mabna'l yani bu mananın hakikatlerini içeren bir anlam bakımından yani anlamın inşası bakımından kıyle denir ki El Hayyul Kayyum El Hayyul Kayyum ismi kul'ül ismun azam Allah Teala'nın en yüce ismidir. Bu konuda tartışmıştı. Tartışmıştı. Allah'ın hangi ismi, ismi azamdır diye e, burada bir görüşü ne yapıyor? E, paylaştığı bir görüşü Ali'l-Kari bize aktarıyor. Hayyul kayyum, el hayyul kayyum ismi azamdır. Ve yüeyyiduhu ma sahha anhu sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Peygamber'den sahip bir şekilde gelen şu rivayette bunu teyit etmektedir. Nedir o rivayet? Enne kavle allah Teala'nın şu sözü Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyumu. Bakara suresinin 255. ayeti değil mi? Ne diyoruz? Ayet-el kürsi diyoruz. Allah ki kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyum olan Allah'tır. Bu ayet azam ayetin fil Kur'an'ı. Diye ayet burada bitiyor. Kur'an-ı Kerim'deki en yüce en değerli ayettir. Ve yukavvihi ve şunu da güçlendiriyor enne hazeynil ismeyni yani şu bağlamı da güçlendiriyor. Bu iki isim medarul esma'il husna kulliha esma-i husna'nın bütün hepsinin odaklandığı çevresinde döndüğü Bundan e, isimdir. Bu bu bütün isimlerin merkezinde El Hayyul Kayyum ismi vardır. Ve ileyhema yerciü cemi'i maanihi yani bütün isimlerin manaları bu iki isme döner dolaşır. Kaynağı bu iki isimdir. El Hayyul Kayyum. Fe innel hayata müstezime tun li sıfatil kemal. Yani bütün mükemmellik sıfatlarının e, gerektirdiği bir şeydir. Yani bunların dayandığı temeldir. فَلَا يَتَخَلَّفُ anha سِفَةٌ minha. Yani hiçbir sıfat bundan geri kalamaz. اِلَّا لِدَعْفِ الْحَيَاتِ e, Hayat sıfatında bir zafiyet söz konusu olur ise demek istediği şey o. Diğer sıfatlar zemin kaymasına uğrar fide kanet hayatu ekmel hayatin ve atemha onun hayat sıfatı yani en mükemmel ve en tamam yani en mükemmel diye nefse hayat sıfat olunca istelzeme istelzemehu isbatuha yani isbata kulli kemalin yudahihi kemalen hayatı, yani hayatın, hayat sıfatının mükemmelliğine benzeyen bütün sıfatların ispat edilmesini de gerekir. Yani bütün bunların dönüp dolaştığı şey hayat sıfatıdır. Hayat sıfatının mükemmelliği tamam, bütün sıfatların mükemmelliğini ifade eden bir e, çerçevedir. Yani bunu Senusi'de e, Mülberahin'de e, belirtir. Hayat sıfatı işte bunların mütellıklıklarını sayar. Hayat sıfatı e, hiçbir şeyle mütellik değildir ama diğer sıfatların dayandığı zemindir diye bu çerçeveyi ortaya koyar burada. Ve amel kayyumu kayyum ismine gelince. Fa huwa kemal kemale gina'ihi. ne demek? Yani hiçbir şeye muhtaç olmamak demek müstağni olmak diye Türkçede geçmiş. Ee, kayyum Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, yani bunu bunun kemalini içeren bir isimdir. Ve Kemal kudreti, kudretinin kemalini, mükemmelliğini içeren bir isimdir. Ve ihtiyare gayrihi ileyhi fi zatihi ve sıfatıhi. Yani Allah'ın dışındaki her şeyin gerek varlığı gerekse de sıfatları sınan ona muhtaç olduğu icaden yaratılmak, yani Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkacak şekilde ve imdaden Allah'ın desteği ve yardımıyla ortaya çıkacak şekilde nedir? Muhtaçtır Allah'ın dışındaki her şey. Fe innehul ka'imu bi nefsî allah Teala zatıyla, nefs, zat eş anlamlı olarak kullanılır. Allah e, zatıyla, e, Allah'ın zatıyla e, kaindir, Hayat sıfatı. Tamam mı? فَلَا يَحْتَاجِ الٰى غَيْرِهِ بِوَيْجِهِنْ مِنَ الْغُجُوهِ Teala hiçbir şekilde bir başkasına muhtaç değildir el mu yani o diğerlerine ne diyelim ikamet verendir diğerlerine varlık verendir varlıkların sürülmesini sağlayandır felaabimeli illa bir ikamet yani onun dışındaki her şey Allah'ın imkan vermesiyle ancak varlığını sürdürebilir فَنْتَزَمَا Hazanil الْاِسْمَانِ bu iki isim bir düzen oluşturmaktadır. sıfatil kemali kemal sıfatlarını belli bir düzende ifade etmektedir. اَلَا عَلَى الْوَجْهِ الْاَتَمِّ yani böyle bütün yönleriyle tam mükemmel, en güzel şekilde ifade etmektedir. Dolayısıyla فَلَا يَبْعُدُّ اَنْ يَقُونَا el isim azam. Dolayısıyla bunların isim azam olmaması işlemile değil. Yani bunlar kesinlikle yani isim azamdır denebilir diyor. Vallahu subhanahu A'lamu En doğrusunu Allah bilir diyor. Evet. Ve me zekeral zekerahullahu taala fil Kur'anı allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği şey. Nedir o? İşte Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şeyler. Ey el-munezzeli vel-furkanil-mukemmeli yani indirilen tamam, Furkan ayran, hakkı batıl ayran, anlamında Kur'an ismi, mükemmel olan, Kur'an'da Allah'ın zikrettiği şey. al musa Hazreti Musa'dan bahsediyor mesela. Ve gayri minel enbiya'yı. Ve diğer peygamberlerden bahsediyor. Ey Yani nasıl bahsediyor? Burası önemli. İhbaren diyor. Onlardan haber veriyor. Haber verme usulüyle Allah onlardan bahsediyor. Onları diyor. Ey hekayeten onları anlatıyor. Onların işte hallerini ne diyelim mücadelelerini durumlarını veya işte bunlar anlatıyor. Anu. Ve an Firavun ve İblise. Bak, sadece yani bu güzel insanlardan mı bahsediyor? Yani düşmanlardan da değil mi? Allah'ın insanların düşmanlarından da bahsediyor. Ve an Firavun ve İblise. İşte Firavun'dan ve İblis'ten de bahsediyor. Ey Nahvihi Adail Arbiyai. Yani aptal budala. Tamam Düşmanlardan da bahsediyor. Buna benzer. Ve fî tahsis Musa aleyhisselamu. Şimdi burada Hz. Musa'nın özellikle zikredilmesi. Yani burada bir tahsis var. Musa ve diğer peygamberler diyor. Niye Hz. Musa? Burada imam, şöyle bir imam, bir ihsas var. İla Neye? Ennehu sahibu teklimu vel kelam. Yani Allah'la konuşma direkt Allah'la konuşma şerefine sahip olan bir insan olması itibariyle neden bahsediyoruz? Kelabullah'tan bahsediyoruz. Yani diğer peygamberlerden farklı olarak Cebrail Aleyhisselam veya herhangi bir melek olmaksızın bir aracısız aracısız, aracısız bir şekilde yanan çalı üzerinden konuştuğu tek peygamber Hazreti Musa ile ilahıh diyor ya ayette de. Şuara suresinde geçtiği üzere. Niye işte yani tahsisin anlamı bu şekilde ortaya çıkıyor? Niye Allah diğer peygamberlerden farklı bir tarzda Hazreti Musa'yla da ne yapmıştır? Konuşmuştur. Ve fi takdimi firavuna bakıyoruz. Ve an ve iblis diyor. Bak firavunu İblis'ten önce getirmiş. Şimdi iblis ta baştan beri var, değil mi? Dünyanın kurulmasından, dünyanın kurulmasından derken yani insanın işte var olmasından işte ailete kadar var iblis. Niye Firavun'u iblise takdim etti, öncelendi? Orayı söylüyorsun. İş şöyle bir hissettirme var. Bu nedir? Terbis makamında. Yani e, kandırma noktasında. Firavun kandırma noktasında. Akva min iblise. İblisten daha kuvvetli. Bunu göstermek. Yani bunu hissettiren bir şey var. Ve fihi reddun ale abnil arabiyyi. İbn Arabi'ye burada bir e, reddiye var. Yani bu Firavun iman etti mi etmedi mi? Bu konuda malumunuz bir tartışma var. Ee, oraya da işaret ediyor. Yani İbn Arabi'nin e, görüşüne de bir reddiye vardır. Ve men tebi'ah. Ve onu, onun görüşünü takip edenlere bir reddiye vardır. Kim yapmış mesela? Kel Celaleddin İddevvani. Celaleddin Devvani. eşari Kelamcılardan. O yazmış mesela ve kat elfet risaleten bu konuda başlı başına bir risale yazmıştır. Bir her bir meseledit. Bu meselenin açıklanması noktasında. Özünün ortaya konulması noktasında. Ve beyentu ma qa lehum min el vehmi fil mava müşkileti. Yani ben açıkladım diyor. Yani burada işte ortaya çıkan yani farklı müşkil konularda e, vehim ortaya çıkaran onların zihinlerini karıştıran karıştıran şeyleri ben açıkladım ve eteytu bi vuduhil edilletil müsteçmi'ati ve yani açık bir şekilde tamam, bütün delilleri bir araya getirdim minel kitabi ve sünneti işte Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Peygamberi sünnetinden ve nususil eğimmeti yani o imamların ortaya koyduğu metinlerden ben bunun delillerinin hepsini ortaya koydum. Diyor. Oradan okuyun. Evet. Uygun bir zamanda okuruz inşallah. İşte bu ey yani ma zekera yani Allah'ın zikretti Minen aynı yani iki türden bahsetti. İşte bir peygamberlerden bir de peygamber düşmanlarından bahsetti. Kullu, ala ma fi nuskati, ey cemih yani hepsi bir nüshada da cemih diye cemihu diye geçiyor kelamullah Teala burada bütün bu anlatılarının hepsi nedir? Allah-u Teala'nın kelamıdır ey el-kadim yani kadim olan kelam kadim olan ne? Allah'ın onlardan haber vermesi, onların kendisi değil Onlardan haber vermesi kadimdir. Ey yani kutibe minel kelimatid daleti aleyhi fil levhil mahfuzi yani levh mahfuzdaki yazılan şeye delalet eden kelimelerden yazılana uygun olarak ortaya çıkıyor. Yani levh mahfuzdaki yazılı olan şeye uygun olarak ortaya çıkıyor. قبل خلق السماء işte göğün yaratılmasından böyle ardı var bu işte yeryüzünün ruhların ruhun yaratılmasındandır. La bir kelamin hadisin yani böyle sonradan ortaya çıkan bir kelamla çıkan bir şey değildir. Hasale ba'de ilmin hadisin yani yeni bir bilgiyle ortaya çıkan nasıl yeni bir bilgi in de işte duyuyor duyduğu anda Min Musa Musa'dan duyduğunda ve İsa ve gayri hem nelembiay diğer peygamberlerden duyduğunda orada ortaya çıkan yeni bir bilgi şey değildir. Yani bir nevi ihbara da Allah'ın haber vermez. Buna da bir sıfat kimliği giydiriyor. Bu nedir diyor? Bu bu kadim olandır diyor. Haber vermez. Yine ve min firavna ve iblisa ve hamana ve karun ve sa'il-i yani bahsettiği Allah yine Kur'an-ı Kerim'de işte Firavun'dan İblis'ten ee, Haman'dan Firavun'un veziri Haman ve Karun'e işte Mısır'ın en zengin adamı ve sail aday diğer ee, ve diğer şeyler ne diyelim Diğer düşmanlardan bahsetti. Feyzen. O zaman la farka beyni. Yani şunlar arasında fark yoktur. İhbarillahi ta'ala an ahbarihim. Yani onların haberlerini vermesi. Ve ahvalihim. Onların hallerinden bahsetmesi. Ve esrarihim. Onların ne diyelim sırlarından bahsetmesi. Kesureti tebbetim. tebete Tebbet suresi. Bu ayet, bu ayetil ve ayetil kitali ve nehmiha. Kital ayeti Ve buna benzer ayetler. Ve i̇şte beyne izhârillahi te'ala min sıfati dâtihi. İşte Allah-u Teala'nın e, zatının sıfatlarının işte ortaya çıkması ve efali fiillerinin ortaya çıkması ve hâlgî masnuatihi. Ondan sonra e, bu yarattığı şeylerin yaratılması ki işte ayetil kursiyyi ve suretil ihlasi ve emsaliha Allah'tan bahseden sıfatlarından, isimlerinden bahseden, ayet-i kursi gibi, ihlas suresi gibi buna benzer sureler bunlar arasında hiçbirisinde fark yoktur. Yani fark yoktur derken Allah'ın haber vermesi anlamında, ihbar sıfatı da diyebiliriz ve بين الآيات الأفقية والأنفسية في كون كل işte <coughs> var olan <coughs> enfusi ve ufaki deliller <coughs> arasında <coughs> kelamu kelami ve sıfatil <coughs> aklasiyetin enfusiyeti işte en kuts en kutsal işte enfusi sıfatı ve mücmen işte yani bu şu sözünün toplamı, işte ne diyelim mücmeli kavluğu alamafil nuskat, işte şeyde nüsa geçtiği geçti üzeredir diye ifade ediyor. Evet arkadaşlar yoruldunuz mu? Yorulmadık hocam. Ne yapalım, okuyalım biraz daha. Hocam nasıl siz derseniz, diğer arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum ama. Ne kadar oldu şu an? E, hocam şu an yaklaşık bir saat oldu diyebiliriz. Tamam yani bırakalım diyorsanız sayfa başında bırakabiliriz. Yoksa diğer sayfaya da geçebiliriz bir mesaj gelmiş hocam, ona bir bakayım. Yani yorulmadıysanız diyor. Tamam, edebiliriz Tamam, diğer e, sayfaya geçelim isterseniz, tamam Ve kelamu Teala Allah'ın kelamı ey, ma yunsebu ileyhi subhanahu yani Allah'a nispet edilen kelam gayr-u yaratılmış değildir. Ey, yani Vela hadisin sonradan olma. Değildir Allah'ın kelam. Ve kelam Musa fakat Hazreti Musa'nın sözü Ey velev kâne ma rabbihi yani Rabbi ile konuşması olsa bile bırak diğer varlıklarla konuşmasını ve gayri ve diğerlerinin Hazreti Musa dışındakilerin sözleri Ey yani ve kezâ kelamu gayri minel mahlûkînen yani diğer yaratılmışların sözleri. Ey kesa'il-enbiya ve'l-murseline ve'l-melaiKate'l-mukarrabine. İşte diğer peygamberlerin, diğer işte gönderilmiş resullerin, meleklerin, yani en yakın meleklerin sözleri olsa bile. İşte bunlar ey hadisun. Bunlar hadistir. Yani mahluk mahlukatın sözleri hadistir. Bade kevli'l-mahlukina. Yani yaratıldıktan sonra bunların sözleri hadistir. Ve'l-Kur'an'ı kelamullah allah Teala fakat Kuran-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ey bil hakikati hakiki anlamda Allah'ın kelamıdır. Kema gâle tahaviyyü tahavinin dediği gibi la bil mecazi kema gâle gayru başkalarının dediği gibi e, mecazi değil. Hakiki anlamda kelamıdır. Tahavinin dediği gibi. Lian ma kana bir şey mecaz derseniz yasihu <gülüyor> nafihu o zaman onu olumsuzlamanız da mümkündür mecaz derseniz olumsuzlay da de bilirsiniz ama hakiki derseniz olumsuzlayamazsınız demek istiyorum. Vavun alayasu yasihu kaldı ki burada böyle bir şey doğru olmaz ve ucibu şöyle cevap verelim bir <gülüyor> enne şer'a şeriat اِذَا وَرَدَا بِا اِطْلَاقِهِ eğer yani bir isimlendirme noktasında yani bir şeyi söyleme noktasında varit olduysa nedro o? فِي مَيَجِبُ yani inancın ıı, gerektiği bir noktada açıkça bir şeyi ortaya koymuşsa لَا يَسِحُنَا فِيهُ dayandı temel bu. Onun olumsuzlanması Doğru olmaz. Tamam mı? Yani bu konuda yani Allah'ın kelam sıfatı e, na, yani kelamına inanılması yani biz kelam sıfatı diyoruz. Sıfat diye geçmiyor. E, bu inanılması gereken bir şeydir. Şeriatta bu varit olmuştur. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde olumsuzlanmaması gerekmektedir. Tevbe kadim. Tevbe kadim. O halde o kadimdir. Kedatî zatı gibi La kelamuhum Artık onların kelamı değildir. Fe innehu hadisun misbihum Aksi durumda ne olur? Onlar gibi hadis olur. İdinnatü, bak buraya dikkat, bu da bir ilkedir. Tabiun limen utihî Özellik Tamam mı? Özellik O özelliği taşıyana tabidir. Özellik, o özelliği taşıyana tabidir. Eğer taşıyan hadis olursa özellik de hadis olur. Taşıyan kadim olursa özellik de kadim olur. وَاِنَّمَا يُقَّالُ Şöyle e, dene, e, denebilir. اَلْمَنْظُومُ İbrani اَلَّذ۪ي هُوَ Mesela işte e, İbrani dilinde gelen onun nazmıyla gelen işte Tevrat ve'l-manzumü'l-arabiyü'l-ladî hüve'l-Kur'ânu işte Arap dilinde mazmun bir şekilde gelen Kur'an-ı Kerim kelam-ı bunlar Allah'ın kelamıdır. Li'enne kelimâtihî ve âyâtihî Çünkü onun kelimeleri, ayetleri edilletü, bak buraya dikkat edilletü kelamihi yani bu noktada bizim hanefi i anahtar kavramı delil kavramı tamam Allah'ın sıfatına delalet etme açısından edilletü kelamihi, Allah'ın kelamının delilleridir ve alamatu meramihi onun meramının maksadının göstergeleridir ve li enne mebda e nazmihima onların nazmının başlangıcı minallahi taala Allahu Teala'dadır. E la yura Yani düşün, düşünülmez mi, görülmez mi? Enneke sen iza qara'te hadisen minel ahadisi yani Hazreti Peygamber'in herhangi bir hadisini okuduğun zaman kulte dersin ki haza elledi bu okuduğum şey ve zekertu bu söylediğim şey leysa kavli benim sözüm değil bel kavlu ne dersin aziz peygamberin sözü lianne mabta nazm zalika el kavl min er resulallahi çünkü yani bu sözün nazmı düzeni nereden geliyor resulullah'tan ve minu kavlu taala şu ayeti kerimeye bakalım yani bu eee bağlamın anlam içeriğinin anlaşılması açısından. Efet atmaune en yu'minun lekum. Yani onların sana sizlere inanacağımızı umuyorsunuz. Fakat kana fariqun minhum yesmaunu kelamallahi nokta nokta devam ediyor. Ya yani işte onlardan bir grup Allah'ın kelamını işittiklerinde işitirler de. bak Allah'ın kelamını işitirler de. Yani Allah'ın kelamını istiyorlar ama onlara ait bir kelam değil. Ve azze ve celle, yani bu bağlamı gösteriyor. Yani ayetin muhtevası içeriği değil, oradaki dilsel kullanımı burada delalet getiriyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Ve kavlu azze ve celle, inallahu teala'nın şu sözü, ve in ahadun minel müşrikine, iste careke, yani eğer müşriklerden birisi sana, sana sığınacak olur ise, teecirhu onlara sığınma izni ver. Hatta yesma kelamallah ki, Allah'ın kelamını işite bilsinler. Allah'ın kelamını e, işite bilsinler. Yani o kendilerine ait bir kelam değil. Allah'ın kelamı. Demek istiyor yani. Bu ayrımı bu gramatik tahlilden hareketle de ayetlerdeki kullanılan gramatik e, usluptan da ne yapabiliriz diyor? Çıkarabiliriz. Ve alem bil ki annece fi kelammin imami İmam azamın sözünde gelen şey ve gay Min o önemli diğer işte ümmetin insanların alimlerin sözünde ortaya çıkan şey ha, bak buraya çok dikkatin çok önemli an hani dedim ya yani e, burada işte ben kale al Kurran'u mahlugun Kur'an-ı kelamı allah mahlukun ve ifadesi vardı ya, İşte kim ki Allah'ın kelamı Kur'an <gülüyor> mahluktur derse kafirdir, heh, ona açıklıyor. Gerek imamın sözü olsun, gerekse diğer alimlerin sözlerinde bak. Min tekfiril gayri bihalin Kur'an Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenin tekfir edilmesi fe şöyle yorumlanır. Allah küfrani nimet, küfrani nimet. Yani nimeti inkar. Yani küfrani nimet, insanı tamam mı müminlikten çıkarıp e, kafirliğe sokan bir anlamda değil demek istiyor. La, bak onu da söylüyor. la küfr el minel milleti. Yani dinden çıkaran bir küfür anlamında değil. Küfranın nimet. Bixilaf mütezelit fi fi hadil mesele, yani mütezelen aksine bu konuda tamam mı? İnsanı dinden çıkaran bir küfür değil, küfranın nimet anlamında yorumlanmalıdır. Beli tahkik işin özü şudur. Enlemin zaman fi hadil kadiyeti. Yani bu meselede tartışma yoktur. İzz la hilaf. diye el-Sünneti fi hudud el-kelam el Yani el-Sünnet nezdinde kelam-ı lafzinin hadis olduğu noktasında da bir tartışma, farklılaşma yoktur. Ve ma hadis hadise gelince, yani şu söze gelince men kale innel Kur'an-ı fakat fekad kefer. İşte kim derse ki Kur'an mahluktur küfre girmiştir faydeli sabit. Yani bu e, sübut bulmamıştır diyor tamam mı? Delaleti kati, subutu kati falan şey var ya. Bunun subutu kati değildir. Ma'nahu min al-ahadi ki bu ahad bir rivayettir. Ahad bir hadistir. Ve qabilin li'ta'vili ve yoruma da açıktır bir beyanil muradi maksadın açıklanması noktasında yoruma daha açıktır. vel kavlu bi ennel murada bil mahluki yani bu mahluktan maksat işte el muhtaliqi bi manel müfteri yani iftira eden, uyduran anlamındadır. ve ma hada bununla birlikte la yecuz li ahadin yani bir kişiye şunu söylemek caiz değildir, uygun değildir. El-Kur'anul Lafziyü mahlukun. Yani lafzî yani lafzî Kur'an mahluktur demek doğru değildir, caiz değildir. Niye? Bak. Ee, yani ya ister ister katılalım, ister katılmayalım. İster doğru veya ister yanlış, ee, fark etmez. Burada şöyle bir endişeyi görüyoruz. Ben her zaman söylüyorum işte. Anlamak yetmez, anlatmak lazım. Anlatmak yetmez, karşıdaki nasıl algılıyor, ona da dikkat, onu da dikkate alarak söylem ortaya koymak lazım. Ya bu burada bunu görüyoruz, yani karşıdaki aldığı dikkati alarak e, sözü bina etmeye, e, ça, sözü bina etmeye e, çalışıyor. Anlatabildim? Hmm. Mi? Burası önemli. Limafih yani. Lafsi Kur'an mahluktur, yani tamam yani şey olarak onu ifade ediyoruz, insana dokunan tarafı mahluktur diyoruz ama yani açıkça Lafsi Kur'an mahluktur demek de doğru olmaz. Niye? Limafii min al-ihamil muetti iler kufri. Niye? Çünkü küfre götüren bir şey olabilir. Yani bir insanı küfri yani onun maksadı anlamı anlamaz ise yani e, yanlış bir algı oluşursa küfre götürebilir. Bunu da dikkate almak lazım. Ve in kana fi nefsi'l emri yani özü itibariyle doğru olsa bile yani adamın algısı yanlış yönleniyorsa bi itibari bad itlaqatil Kur'an yani Kur'an'a dair kullanılan bir takım kavramlar açısından <gülüyor> bak. şimdi o bağlamı açıklayacak şimdi. Yutla bu alal kıraati tek Kur'an-ı fecri. Mesela yani kimi zaman Kur'an dediğimizde kıraati kastediyoruz mesela tek <gülüyor> fecri gibi. Ve yutla ku alal mustafi. Yani Kur'an-ı ifadesinde olduğu gibi i̇şte, okumayı okuma anlamında Kur'an kelimesini kullanıyor. Buyutla bu alal musafik ke hadisi. Yani işte bazen bu bizati ı şerifi niteliyoruz Kur'an-ı Kerim derken. Şu e, hadiste olduğu gibi, la tusafliru bil Qur'anin fi ardil aduwi. Yani düşman bölgesinde Kur'anla birlikte yolculuk yapmayın. Niye sıkıntı? Doğurabilir yani. Insan. Tamam lan sen Müslümansın, sen şu isim bu falan, sen düşmansın deyip öldürebilirler. Musaf'ı işaret ediyor. Ve yutlaku alel makrui Yani kimi zamanda okunan şeye, işte manaya işaret ediyor. Hasaten özellikle. Ki bu da nedir? o allah Teala'nın kadim olan kelamı. Kayla Allahu Teala. Allah Teala dedi ki: "Fe iza qara'tel Kur'an." Kur'an'ı okuduğun zaman. Yani bak ne dedi? Kıraat, mushaf, makru. Bunları söyledi. Kıraat mahluk. Mushaf mahluk. Ama makru okunan yani o anlam Allah'a işaret Allah'ın kelamına işaret eden anlam. Bu Kadim olandır. Feize zükire Ey kelam Allah'ı kuran kelimesi Kerim okuduğunda Ey yani Allah'ın kelamı Feize zükire Ma karinetin ala Alel hudusi Yani sonradan olmaya işaret eden bir karineyle Kur'an kelimesi zikredildiğinde Ne gibi? Mesela Ketahrimi messil Kur'anil muhditi Yani abdestsizin Kur'an'a dokunmasının yasak olması gibi. Karine ne? Bak, yani bu hadis bir şey değil mi? Bak, buna dair bir kalinemiz var. Bu şekilde zikredilen şeye Kur'an kelimesini kullanır isek fe ve bu şöyle yorumlanır. Alel mushafi, Musaf olarak yorumlanır. Vel qiraati ve kiraat olarak, okuma olarak yorum. Fayza zikra mutlakkan mutlak anlamda kelamullah kastediliyorsa eee kullandığımız Kur'an lafzından yuhmel ale sıfatil ezeliyt o zaman bu ezeli sıfata bak burası önemli. Mutlak anlamda kelamullah deniyor ise Allah'ın ezeli sıfatına yorumlanır. Yani aslında öz itibariyle bak bu cümleden anlıyoruz yani. Allah'ın Kelam sıfatına mahluk denmez. Bu kelam sıfatının yansıması mahluktur. Gördünüz mü? Satır aralarından nereye çıkarıyoruz? Fela en yukale Şöyle denmesi doğru olmaz. Uygun değildir. Kur'an-ı mahlukun alel-i tlâkı. namda anlamda Kur'an mahluktur demek doğru olmaz. Bunların mana yönleri. Yani bir takım yönler var. O yönleri dikkate alarak söylemeliyiz diye ifade ediyor.